Diyelim ki, v vektör alanında her noktadaki vektörün x bileşeni y'ye bağımlı, artı y bileşeni x'e bağımlı. Tamam, önce bunun rotasyonelini hesaplayalım. v'nin rotasyoneli del işlemcimizin v ile vektör çarpımına eşit. Bu iki boyutlu bir vektör alanında olsa, vektör çarpımını 3 boyutlu almamız gerekiyor. Çünkü rotasyonelde tork gibi vektörleri dik bir yönde hareket eder. Umarım manyetizma ve tork hakkındaki videoları seyretmişsinizdir. Eğer bunların sadece x ve y bileşenleri varsa, sonuç z yönünde olacaktır. Bu iki vektöre dik olacaktır. Bu sebepten vektör çarpımını 3 boyutta almak zorundasınız. i, j, k, x'e göre kısmi, y'ye göre kısmi, z'ye göre kısmi x bileşeni eksi y. j bileşeni x ve k bileşeni yok. Bunu hesaplamak sanıyorum bir önceki örnekten daha kolay olacak. Umuyorum öyle olur. i bileşeni için satır ve sütununu kapatalım. 0'ın y'ye göre kısmisi eksi, x'in z'ye göre kısmisi eksi koyalım. Bunun tamamı çarpı i eksi, şimdi j bileşeni. Unutmayın, artı, eksi, artı yapıyoruz. Eksi ve j bileşeni. Satır ve sütununu kapatalım. 0'ın x'e göre kısmisi. Eksi, eksi y'nin z'ye göre kısmisi. Bu da j bileşeni ve en sonunda artık k bileşeni. Satır ve sütun yani x'in x'e göre kısmisi. Eksi, eksi y'nin y'ye göre kısmisi. Bu da kabileşene. Şimdi sadeleştirelim. Üst tarafı sadeleştirilmiş halini yazıyorum. 0'ın kısmisi 0. x'in z'ye göre kısmisi z için x sabittir, yani 0. 0'ın x'e göre kısmisi 0. Eksi y'nin z'ye göre kısmisi z için y de sabittir, yani 0. Buna göre yalnızca son terimimiz kaldı. Çok basit. Şunun üstünü çizelim x açısından, dönmenin x yönüne ve x'in değişme yönüne dik olması gerekiyor. Hareket yönü y. Bu nedenle cevap z yönünde. Eğer kafanız karışırsa endişelenmeyin, eğer karışmazsa, aynı argümanı j vektörüne de uygulayabilirsiniz. Neyse, bunu sadeleştirelim. x'in x'e göre kısmi türevi, ki bu 1. Eksi, eksi y'nin y'ye göre kısmi türevi, bu da eksi 1. Cevap 2. Buna göre vektör alanındaki her noktanın rotasyoneli 2. Şimdi vektör alanının görüntüsüne bakalım ve bilgimiz doğrusunda, doğrultusunda yorumlayalım. Pencereyi biraz büyüteyim, evet. Baktığınızda vektör alanı dönüyormuş gibi görünüyor değil mi? Yani ortaya bir şey yapıştırsak mutlaka dönecek. Mantığa tam oturmayan şey ise, bu şey merkezde daha hızlı dönmez mi? Halbuki rotasyonel 2, yani sabit. Rotasyonel tüm vektör alanı boyunca aynı. Bu demektir ki, alanın neresinde olursan ol, alan her şeyi eşit miktarda döndürüyor. Pekala, bakalım bu mantıklı duyuluyor mu? Ortada bir şeyin dönmesi mantıklı. Şuraya bir sopa koysam bu yönde iterim. Ama biraz da bu yönde iterim. O zaman sağ aşağı yönde itmiş olurum ve dönmesini sağlarım. Ya aynı sopayı buraya koysam, sağ üst kısmını yukarı ve sola doğru ittiğimi söyleyebiliriz sol aşağı kısmında yukarı sola itiyorum. Önceki kadar fazla dönmez diye düşünebilirsiniz ama döner. Çünkü bu vektörlerin, tork oluşturan kuvvetler diye de düşünebilirsiniz bunları, neyse bu vektörlerin arasındaki uzunluk farkı aynı yönde dönmeyi, ki burada saat yönünün tersine hem burada hem orada oluşturur. Rotasyonel sabit pozitif bir sayı olduğu için, x, y düzleminde herhangi bir yere bir sopa koyarsak, aynı miktarda saat yönünün tersine doğru döner. Şimdi bir deney yapalım. Şurası artı y olsaydı ne olurdu? Eğer bu artı y olsaydı, bu son terim, y'nin y'ye göre kısmi türevini alırdık, 1 eksi artı 1 olurdu ve rotasyonel 0 olurdu. Ve bu da dönme olmaması demektir. Peki bunun anlamı nedir? Matematiksel olarak bakarsak, Sıfır rotasyonel için x yönündeki dönmemiz y yönündeki dönme ile dengelenmeli. Torkların birbirini tam dengelemesi gerekir. Grafimizi değiştirirsek ne olacağına bakalım. Bu eski grafiğimizde şimdi yeni vektör alanımızı da değiştirelim. İşte yeni vektör alanımız. yi artı xj olan vektör alanı ve şimdi rotasyonel her yerde sıfır. Bu demektir ki herhangi bir yere bir sopa koysam dönmeyecek. Bakalım bunu yorumlayabilir miyiz? Merkeze bir sopa koysak nasıl olur? Sıvılar şu taraftan iter. Ama bu taraftan da ittikleri için dönme olmaz. Burada da dönme olmayacak. Aslında sopayı nereye koyarsanız koyun bir yönden itilebilir. Örneğin buraya koyarsak suyun akışıyla hızla dışarı itilir. Ama dönmez. X yönünde ve y yönünde rotasyonelimiz olmasına karşın bunlar birbirini dengeler. Dolayısıyla iki boyutta dönmem sıfırlanır. Bu dönmez bir vektör alanı, sanıyorum dönmez diye bir terim var. Yani burada hiç dönme olmaz, yalnızca öteleme olur. Şimdi alanın diverjansını bulalım. İki dakikamız kaldı, bu alanın diverjansını bulmak kolay. Şurayı hemen silelim. Bir vektör alanını sonuna kadar yorumlamak baya eğlencelidir. Şimdi bunun diverjansını hesaplayalım. Diverjans eşittir, bunun x'e göre kısmi türevi v'nin divi del işlemcisi iç çarpım vektör alanı ve bu da, bunun x'e göre kısmi türevi. x'in y'ye göre kısmi türevi sıfır. Artı bu, bu da sıfır. Dolayısıyla bu alanın diverjansı sıfır. Eski durumda şurası eksi bile olsa hala diverjans sıfır olurdu. Herhangi bir çemberi alırsak, merkezde alalım çünkü en ilginç yer orası. Bir çemberi alırsak, sağ alttan ve sol üstten belli bir hızla gelen sıvı veya parçacıklar var. Ama aynı miktarda sıvı sağ üst ve sol alttan çıkıyor. Buradan gelen şuradan çıkıyor. Çok küçük bir çember veya küre için bir yoğunluk artması olmayacağını gördük. Herhangi bir zaman diliminde çemberin içindeki yoğunluk değişmez ve bu durum tüm alan için geçerlidir. Eğer şuraya bir çember çizersem, diverjan sıfır olduğu için bir yönden gelen diğer yönlerden çıkıyor demektir. Yoğunluk ne artıyor ne de azalıyor. Ne yakınsama ne de uzaksama var. Bu ilginç bir durum. Evet neyse bu arada sürem bitti. Bu vektör alanının analizi de bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz.